Evet sevgili dört değerler ve askeri ücretle çalışan heyecanla şu anda Ocak ayına doğru her yılda olduğu gibi büyük bir heyecanla ne alırım diyen ve fakir kesim, değerli kardeşlerim. Her gün sokakta, pazarda, iş yerlerinde, birçok yerde karşımıza çıkan asgari ücretli kardeşlerimizle selam ederiz. Dört değerli kardeşlerimiz kamuda olduklarından dolayı ve son gelişmelerden dolayı kamuyla sözleşme yaptıklarından dolayı, Biraz olsun oh çektiler. Ama gönlümüz özel sektördeki askeri ücretlerin özlük hakları konusunda olumlu adımlar atılması, işverenle aralarında bir denge sağlanması ve özellikle herhangi bir sudan sebeple ekonomisi tıkır tıkır işleyen bir işletmede işine hemen son verilememesi. Evet sevgili arkadaşlar. Tüm 4 değerli kardeşlerim gibi askeri ücretli kardeşlerimizin de az kaldı askeri ücreti açıklanacak. Ama ben şunu belirtmek istiyorum son 15 seneki deneyimler ve bunun yanında özellikle her Ocak öncesi hükümetle işveren işçi arasındaki bir yarış daha çok adım atma yarışı diyebiliriz buna. Ama şu anki dönem farklı bir dönem çünkü önümüzde ne var? Yerel seçim var. Seçimler cenneti ülkemizde şimdilik önümüzde nur topu gibi bir yerel seçim geldi ve bu yerel seçimde halkımız sandık başına gidecek. Her ne kadar muhtar, aza, belediye başkanı yerel kişiler seçilse de malumunuz her zaman bu yerel seçimler genel seçimlere bir kapı olmuştur. Eğer muhalefet tarafında hükümet aleyhine yerel seçimlerde ezici bir çoğunlukla sonuç çıktığında, dünyada ve Türkiye'de bir yıl içinde erken seçime gitme olasılığı yüksektir. Geri kalan iktidarlık süresini rahat ve huzurlu bir şekilde geçirmek isteyen hükümet erki de, yerel seçimlerde bulunduğu konumu korumak ve yoğun eleştiriler ve seçim baskısı altında kalmamak adına, uzun vadeli projelerini hayata geçirmek adına, Yerel seçim önemsiyor. Evet, askeri ücretli kardeşlerim. Asıl odaklanacağımız kesim şu anda konunun, videonun ana zam konusu. Askeri ücretli özellikle arkadaşlar kimse şunu beklememelidir. Son ekonomik kriz ve bunun yanında dövizin çalkantılı halinde sürküle ettiği ve artışlara yol açtığı tüm ürünlerdeki fahiş durum askeri ücretli içinde asgari durumu daha çok tavana yukarı çıkarma çabasının da gerekliliğini ortaya koymuştur. Son göstergelerde, özellikle işverenle şu anda, özellikle işverenle işçi ve hükümet arasında yapılan görüşmelerde işçi tarafına gayri resmi bir teklif gelmiştir. Gayri resmi derken resmen açıklanmasa da duyuru şeklinde bir teklif gelmiştir. 1856'lık bir navız yoklama teklifi Tabii ki işçi tarafından ve işçi temsilcileri tarafından reddedildiğini biliyoruz. Şunu da söylemek gerekir ki özellikle buradan işçi temsilcilerine bir çağrım var. Siz siz olun Avrupa'da Amerika'da ne yaşanmış şu zam arafesinde bu olayı politize ettirmeyin. Burada işçi verilen zam sizin odaklanacağınız başka bir şey yok. Ekranlarda farklı nutuklar veya farklı siyasi partilerin özellikle... Nehine sanılacak düşüncelerden kaçının. Hükümetten uyumlu ve iletişimli en güçlü şekilde bu durumu arz ederek ne kadar ücret alırızın derdine düşünün. Yahu önünüzde seçim var be sendikalar. Seçim gibi bir koz var. Sizin ne işiniz var Avrupa'daki olaylar şunlar bunlar. Türkiye kendi içinde çözemez mi bu sorunu? Asgari ücret de artık sorun olmaktan çıkarılmalıdır. Ve askeri ücrette artık artış için ağzını açmış bir şekilde heyecanla bekleyen kardeşlerimizi artık mahcup şekilde bırakmadan güçlü ve elle tutulur zamlarla bu konuda onları mutlu etmek. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Nedir madalyonun öbür yüzü? Sağ olsun hükümetimiz IMF'ye borcu ödedi. Devlet borçsuz ama devlet destekli ve devlet garantili özel sektör yurt dışına borçlu. Olağanüstü borç var. Maalesef bir kısım yatırım güzel dönse de bir kısım yatırım geri döndü ve yüksek faizlerle veya o dönemde işte düşük diye birçok faizi geri isteyen batı finansmanları ülkemizdeki parayı çekince ve kredileri kapatmak isteyince tabii ki özellikle yeniden yapılandırmak isteyen özel sektörde zor duruma düştü. Para çarkı dönmedi. Ekonomik krizde bu sefer döviz çekilince döviz patladı. O zaman asgari ücrete gelecek olursak. işveren diyecek ki ben krizdi, fazla zam veremem. Hükümet zaten bu konuda belli şeyler yapıyor. Bu konuda belli ee, ne diyorlarına belli ee, nuanslar sağlıyor. Nedir? Destekler sağlıyor iş kuru vesaire birçok yolla, toplum yararına, projelerle. işte şu kadar işçi çalışırsan vergi anlayacağım. İşte iki 3 ay şunu ödemeyeceksin şeklinde. Ya işte ben işçinin parasını 6 ay ben ödeyeceğim şeklinde. Ama artık şunu düşünme vakti. Burada firmalara sesleniyorum. Ey firmalar. Siz değil misiniz? Ürünlerinize %30-%40 zam yapan. Hükümet mi yaptı? Buradan... Aracılara, komisyonculara sesleniyorum. Siz değil misiniz durumu fırsat bilip dünyanın zammını komisyon ücretine alan? Marketçilere sesleniyorum ya. Siz değil misiniz ürüne bir kat daha koyan? Ücretini vereceksiniz. Ücretini vereceksiniz azgır ücretini. Ve buradan açıklıyorum arkadaşlar. Görünen köy kılavuz istemez. 1880 normal şartlarda, 1860 ile 1890 arasında kesin ilan edilecek bu rakamın son dönemde yaşanan bazı gelişmeler neticesinde 2040-2020 civarında ilan edeceğini düşünüyorum. Aldığım duyumlar böyle. Şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Bu ücretin şimdiden hayırlı olsun diliyorum. Güle güle harcasın sevgili vatandaşlarım. İnşallah birkaç gün sonra bu müjdemin aslını göreceksiniz. Hepinize saygılar sunuyorum. Hepinizin daha iyi günlerde görmek, daha güzel haberinizi sunmak ve mutlu olduğunuza tanık olmak istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim.